Balıklar ve Yükselen Burcu Balık olanlar 2023 Şubat ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Şubat ayı burç yorumlarına başlamadan önce size küçücük bir bilgi vermek istiyorum. Kanalımla yeni tanışanlar için kanalımda evrensel yaşam, spiritüel konular, manevi konularla alakalı çok güzel videolarım var. Eğer sizin de bu alanlara karşı merakı olan bir balık burcu iseniz kanalıma abone olabilirsiniz ve videolarıma beğen butonuna basabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Şubat ayına geldiğimizde, Şubat ayında Merkür 11. evinizdeyken giriş yapıyorsunuz. Retro döneminde sosyal çevre ve arkadaş gruplarıyla olan sorunlar veya kariyerden elde ettiğiniz gelirlerde birtakım aksamalar, problemler yaşamış olabilirsiniz. 11 Şubat'ta Merkür Kova burcuna yani sizin 12. evinize geçiş yapıyor. Hadi bakalım buyurun buradan yakın şimdi. Ne oluyor hocam? Neler olabilir? Neye dikkat edelim? Yaklaşık bir ay boyunca kalabalık ortamlardan uzaklaşıp kendi düşüncelerinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. E şimdi sen diyebilirsin ki hocam ben zaten Robinson Crusoe gibi yaşıyorum. Sürekli bir düşünceler deryasında denizlerinde. Geziyorum diyebilirsin ama burada, buradaki konu biraz daha başka. Burada o gezdiğin o düşüncelere sen hakim olabilirken 12. evindeki Merkür nedeniyle artık o düşünceler ne olacak? Sen artık hakim olamadığın bir noktaya kaçabilir. Bundan dolayı da ne yapacaksın? Düşüncelerini sen izleyeceksin artık. Böyle bir durum. Bir diğer noktada Şöyle bir konu var ne denir ona e, gıybet ya da işte dedikodu evet hakkınızda çıkabilecek muhtemel dedikodulara dikkat edin çünkü arkanızdan çok fazla konuşanlar olabilir. Bu dönemde tek başına kalma içselliğe yönelmek daha avantajlı olabilir ama bu dedikodu yapacaklar sizin önceki döneminizden kalma. Yani Ocak, Aralık, Ocak aylarından kalma konuların dedikodularını yapacaklar. Bir taraftan da gizli düşmanlarınız sizin hakkınızda bazı söylemlerde bulunuyor olabilir. Bu gizli düşmanlar zaten çok gizli olduğu için kim olduğunu da bilmiyoruz. Bu dedikodulara mahal verip işlerinizin bozulmalarına karşı da açık kapı bırakmayın. Evet, değerli arkadaşlar 5 Şubat'ta Aslan dolunayı sizin 6 evinizde meydana geliyor. Hastalık, sağlık, hayatın engeli, işleri ve sıkıcı tarafları. Sizin için ama başkalar için çalışma günlük kazançlarla alakalı durumlar. Müdahale edilemeyen konularla alakalı gündemler birden ortaya çıkabilir. Bu alanlarda başlattığınız herhangi bir iş sonlanabilir. Bu dolunayı takip eden yaklaşık 2 hafta boyunca sağlık kontrollerinize tamamladığınızdan emin olmaya çalışın. Özellikle arkadaşlar sizin sağlık kontrolü derken pisişik yapınıza aykırı olan, bir takım ortamlardan, düşüncelerden mümkün olduğu kadar uzaklaşın. Çünkü yani bir şeylerden anlam çıkartırken yanlış bir şekilde anlam çıkartabilirsiniz. Ve bu çıkardığınız yanlış anlamın sonucunda kendi kendinizi üzersiniz. Ve kendi kendinizi üzmeyin değerli balıklar. Evet, Mars 25 Mart'a kadar dördüncü evinizde ilerliyor. Retro dönemi kadar zorlayıcı olmasa da halen ev, yuva, aile konularında... Öfke tartışma gerilimlere karşı açık bir dönem devam ediyor. Bu durumlar üç noktada yani uç noktalara ulaşırsa arkadaşlar ve bu uç noktalardaki ilişkilerde kırılganlıklar hatta kopmalar meydana gelebilir. Çünkü dördüncü ev bizim aile ve yuva konularını daha çok içeriyor. Yine ev içi güvenlik tedbirlerini artmanız, artırmanızda da faydalı olacaktır. Yani ne yapabilirsiniz ev içi güvenlik tedbirleri? Yani kamera bağlatabilirsiniz hırsızlara karşı. Ya da işte bir perde takacaksanız o perdenin güvenlik önlemini alıp öyle takacaksınız. Pencereden sarkmayacaksınız falan filan yani. Tabii siz bir hizmetçiniz vardır. Bunu sizin için bir başkası yapıyordur. O zaman işler başka. Geldik 20 Şubat'a. Şubat'tan 20'sinde ne oluyor? 20 Şubat'ta bir yeni ay meydana geliyor. Ve bu yeni ay Yeni bir yıllık güneş dönüş hareketinizi başlatıyor. Çünkü balık burcunda kendinizi şarj etme, yenileme dönemi gibi düşünceler, düşüncelerinizin böyle ciddi anlamda depreşeceği ve enerjinizin tekrar bir full olma noktası gibi bazı durumları getiriyor. Fiziksel enerjiniz artacaktır. Pek çok yeni girişim başlatabilirsiniz. Aynı şekilde manevi enerjiniz de artacaktır. Düşünce deryalarınızın enerjilerinde de bir takım artışlar olacaktır. Kendinize olan güveninizin arttığını hissedebilirsiniz 20 Şubat'ta. Dikkatler, spot ışıklar ve bu ay sizin için ciddi anlamda üzerinizde olabilir. Dikkat etmeniz gereken konu ise ben merkezcil olmak yerine egonuzu iyi kontrol edebilmektir. Ki siz mütevazi balık burçları için bu zaten kolay olacaktır. Ama burada şunu da söyleyelim. Hani bir balıkta olsa olsa ne kadar ego olur ki? Yani önemli olan bir nefsin teskiyesi şeklinde bir cümle vardır. Bilirsiniz. Egonun terbiyesi. Ego'yu yenmek, yok etmek değildir. Bu varlık aleminde ben de varım demektir ve insanın olması gereken bir ego ile hareket etmesidir. Çünkü ego olmazsa insan kendini diğerlerinden ayıramaz ve soyutlayamaz. Egonun varlık sebebi ben olmayanın gözünden beni görebilmektir. İşte o ben sağlıklı bendir. O bakış açısı sağlıklı bakış açısıdır. İşte burada da karşımızdaki kişilere uyumlanmak adına kendimizi de bir taraftan hiçe saymamamız gerektiğinin meyvelerini kendi hayatımızda faydalı bir şekilde alabileceğizdir. Yeni ay ile birlikte Venüs'te burcunda seyahat etmeye başlıyor. 20 Şubat itibariyle 17 Mart'a kadar ve ikinci evinizin konuları parlıyor. Evet ikinci ev. Her ne kadar parayla iş, işimiz yok desek bile biliyorsunuz ki faturalar ödenecek. Para maalesef hayattan soyutlayamıyoruz. Keşke böyle komünizmle böyle yönetilen bir dünya mı olsun de, diyelim yok olmasın. O da sıkıntılı. Çünkü o zaman da herkes aynı olacak. Herkes aynı renkleri giyecek. Herkes nice kaplumba. O zaman renkler, renkler ne olacak? <gülüyor> evet nice kaplumbağalar aynı renk. Ondan dolayı öyle dedim. Dolayısıyla da ama keşke. Ne diyelim? Paranın olmadığı bir dünya olsa, değil mi? Güzel olurdu. Ya da parayla insanların diğerlerinin ölçülüp ölçülemediğini değiştiren bir dünya olsa. Bunların gelirse. Evet, Plüto Kova burcuna geçtiğinde Oğlak'tan çıktığında artık önem arz eden konular teknoloji alanına geçecek. Para alanından teknoloji alanına. Neyse, onları ileride göreceğiz. Maddi ve parasal konularda dedik, olumlu etkiler alabilirsiniz. Bu süre zarfında keyifli alışverişler veya yatırımlar yapabilirsiniz. Giyim, kuşam, yeme içme, takılar, dekorasyonlar, sanatsal objeler ve eğlenceye para harcamak için sizin için inanılmaz derecede uygun zamanlar olabilir. Evet sevgili balıklar videomu beğendiğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizler için hazırladığım birçok video var. Beğeneceğinizi umuyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.